Yani İstanbullular, Ankaralılar, İzmirliler gelsin de sahil görsün, görsün. deniz görsün. Burada Hemen bu hocam kadar güzellikler hocam. ve kıymetini bilin. Emin olun gelecekte çok daha da kıymetlenecek buralar. Hani o e, diğer büyük şehirlerin bazı yaşayacakları var ama burası gerçekten e, birçok alanda çok e, kıymetini bilmeniz gereken güzel bir şehir. Gerçekten bu tarafın bir başkentidir. Maşallah. Şimdi arkadaşlar, bir taraftan işte e, kitap imzalarımızı yaptık e, ve birçoğunuz da okudunuz. Bir kısmınız belki bizim videolarımızı, YouTube çalışmalarımızı, atölye çalışmalarımızı, kamplarımızı, şifacınızın yolunda burada, e, arkadaşları görüyorum, onlardan e, katılanlar var. Şimdi diyoruz ki, kim istiyorsa hayatını iyileştirebilir. Nasıl yapacağız bunu? Diyoruz ki sadece bir konuyu anlayarak, herhangi bir konuyu idrak ederek, herhangi bir şeyi fark ederek bütün hayatın iyileşebilir. E yani şimdi diyor çabalamayacağız, bilmem ne yapmayacağız şöyle. Bakın işin özü senin yaşadığın konuyu idrak edebilmen de diyor. Peki ne yapacağız? ne yapacağız? Bugüne kadar ne yaşadık? Nelerle karşılaştık? Hangi olayların içindeyiz? Önce onlara bakacağız. Aman hemen bunları değiştirelim, kaçalım, kurtulalım. Bu değil. Hangi bir şeyden kaçarak daha da büyütürsünüz? Ama böyle bir hastalık var. Hemen bundan kaçmayalım mı? İşte hemen işte bak dünyanın üzerine şöyle durumlar var. Kaçmayalım mı? Korku, endişe ve panikle kaçtığınız, görmezden geldiğiniz, ötelediğiniz her şey, o kar topu, çığa dönüşün hayatınıza gelir. Peki öyleyse ne yapacağız? Aynı zamanda benim burada e, yıllardır e, çok sevdiğim judocu, judo milli takımından arkadaşım, Alparslanayan. E, birlikte bayağı judo yaptık. E, herhalde e, on, 10 yaşlarında falandık. Eşi de burada. Hoş geldiniz. Ee, Samsun'da üniversiteler arası Türkiye şampiyonları bir sürü milli takımlarda hatta e, 1983 yılında birlikte Yugoslavia'ya gittik. 84'te 1984'te milli takım olarak Yunanistan'a gittik. Daha sonra da 3 tane olimpiyat. Türkiye'nin de en iyi judocusu oldu. Ben 19-20 yaşında emekli ayrıldım. O maşallah daha devam etti. Ee, hem de judoculara da buradan bir selam vermiş olalım. Şimdi öyleyse hepimiz aslında hayatımızı iyileştirebiliriz Hı. ama hayatımızı iyileştirirken de herhangi bir durumdan kaçarak değil. Diyelim ki bir şey başınıza geldi, bir rahatsızlık başınıza geldi. Aslında olan şey size bir mesaj veriyor. Taşıdığı bir mesaj var, bir bilgi var. Herkes diyor ki biz diyor Allah'la muhabbet etmek istiyoruz. Peki nasıl muhabbet edecek Allah seninle? Bu olaylarla yaşadığın olaylarla sana mesaj yolluyor. Ama bunun bir harfi var, bir alfabesi var. Eğer sen bu alfabeyi biliyorsan tıkır, tıkır tıkır her şey yazıyor. Ama yok eğer sen yaşadığın olayların başına gelenlerin harfini, dilini bilmiyorsan o zaman sana bir şey ifade etmiyorum Diyorsun ki işte canım biz sivilce değil mi? Sıkarız geçer. Ayağım burkulmuş, şöyle yaparız geçer. İşte bizim kızın başına şu gelmiş, öyle olsun erkeğin başına şu gelmiş, kocası şöyle davranıyor, olsun. Hayır. Her türlü durumun bir alfabesi var. Onun içinde bu alfabe içinde evet, buralara böyle oturabiliriz. Biraz daha gelin böyle. Evet. Sağ olsun sevgili e, samtunluğu dostlarımız. Evet. Her bir korunun, durumun bir alfabesi var. Ve diyoruz ki nasıl ki olayların bir dili ve alfabesi var. Rüyaların bir alfabesi var. Konuştuğunuz lisanın, dilin bir alfabesi var. Duygularının bir dil alfabesi var. Yani tesadüfen mi öfkeleniyorsun? Ya işte ya adama şöyle öfkelendim, böyle kızdım. Tesadüf diye bir şey yok. Ve hayatta sadece sipariş var. Tesadüf hallettiğimiz şeyler durumlar, geldiğiniz. Aslında sizin siparişlerinizin teslimat anına siz tesadüf diyorsunuz. Allah'ın yarattığı bu düzenin içerisinde onun izni olmadan bir yaprak bile kımıldayamıyorken nasıl tesadüf olacak? Nasıl hesapsız kitapsız bir şey olacak? Şimdi ben bakıyorum 9-10 yaşında judoya girmişiz. Şimdi buradan baktım işte tesadüf babam aldı beni götürdü elimden bilmem ne yaptım işte yok şuraya gittik. ki O zaman da şöyle söyleyeyim. Ee, yani o spor yaptığımız zamanlar yurt dışına çıkış yasakları, minimum yurt dışa çıkarken konut fonu 100 dolar ama o zamanki 100 dolarlar 1000 dolar gibi. Biz dünya gezdik 9 yaş, 10 yaş, 15 yaş. Çok şükür oradaki bir sürü deneyimler nerelerde ne işlerimize yaradı. Bir sürü yabancı hocalardan ne eğitimler aldım. E tesadüf mü değil. Hayatınızda herhangi bir şey. Mesela bir okula girdiniz. O okulda arkadaşlarınız oldu. Bir ortamda birileriyle karşılaştınız. Her bir tanesi yaşamınız boyunca size bir şeyler aktarmak için buluştuğunuz kişiler. Hele evlilikler, hele ilişkiler, hele akrabalıklar. Şimdi bazen kişi geliyor diyor ki Ya diyor benim işte annem çok kötü hiç beğenmiyorum şöyle böyle işte keşke başka birisi annem olsaydı. Gel bakalım diyoruz öyle mi acaba? Bir bakıyoruz ki Tam olarak o annenin evladı o. Bütün ihtiyaçlarını karşılayan ya da o baba. Tamam da adam diyor sorumsuz, şudur, budur, şikayetler. Hayır. Tam ihtiyacın olan ailede dünyaya geldin. Tam ihtiyacın olan iş ile tamamlandın. Ve o kadar güzel bir sistem var ki hayatımıza buluştuğumuz her şey tam olarak bizi tamamlıyor. Adımız dahil biraz önce konuştuğumuz gibi doğum gününüz, astrolojiniz aileniz, işiniz mesleğiniz tüm başınıza gelen olaylar sizi tamamlıyor. Ya olur mu diyor. Ya burada arkadaşlar her bir kişiye birer tane biz çay ikram ediyoruz. Ondan sonra siz de yiyip ne yiyiyorsanız o size ait. Ama bir tanesi e, biz ikram olarak yapıyoruz. Evet. Şimdi öyleyse hayat bir tamamlanma yani senin bir alandaki bir eksiğini o anda birisi tamamlıyor şimdi diyelim bir evliliğin var o evliliğinde birisiyle tamamlanıyorsun ve sen o tamamlananı kadar o eksik tarafını iyileştirene kadar o ilişkinin içindesin herhangi birisi zıt uca gitti mi bakıyorsun ki ayrılıyor ama ne kadar iyi anlaşıyorduk ne kadar hayır artık alışveriş yok o iş bitiyor hatta Diyelim ki kişi annesiyle beraber yaşıyor. Babasıyla beraber yaşıyor. O kişilerle alışverişin bitiyor. Uzağa gidiyorsun. Ama alışverişin devam ettiği müddetçe o kişilerle beraber oturuyorsun. Beraber yaşıyorsun. Şimdi dikkat edin mesela. Bazı kişiler var. Hayatları boyunca eski aileleriyle birlikte yaşamaya kendilerini alıştırdılar. Oraya yöneldiler. Yani diyelim ki bir kız çocuğu ya da bir erkek çocuğu bir bakıyorsunuz ki evleniyor gidiyor geliyor yine annesi babasıyla devam ediyor. Neden? Tesadüf mü? Hayır. Çünkü hala eski ailesinden anne ve babasından alacakları ve öğrenecekleri bitmedi. Zaten tekrardan o anne babaya gelecek ayrılacağı bir eşe onun için gitti. Hatta bazen o kişiler ...anneleriyle, babalarıyla eş olurlar. Bu illa hani karı kocalık gibi düşünmeyin. O eşlik devam eder. Çevrenize böyle bir sürü insan görürsünüz. Anlaşmaları devam ediyordur. Bazen de çiftler ayrılırlar. Kızgınlıkları ve öfkeleri devam eder. Hala onların ilişkisi, evlilikleri devam ediyordur. Ya olur mu ayrılalı 10 yıl oldu. Niye öfkelisin, niye kızıyorsun hala? İlişkin ilişkin bitmediyse... Ya da bittiyse çünkü alışveriş devam ediyor. Herhangi bir kişiye bir kızgınlık, bir öfke devam ediyorsa o kişiyle ilişkin devam ediyor. Bir kişiyle ilişkini keseceksen oraya olan duygu bağını keseceksin. Şimdi bazen de kişiler liderlerine, işte ülkeyi yöneticilerine, apartman yöneticilerine kızgınlık ve öfke veriyorlar. Öfkeyle besliyorlar orayı ve orayla bir ilişki ağı kuruyorlar. Bilin ki eğer hayatınızda negatif olumsuz bir insan var ve o olumsuz insanı siz öfke ve kızgınlıkla besliyorsanız o kişiyi daha da negatifte güçlendirirsiniz. Öyleyse negatif olumsuz bağlar kurduğunuz kişileri öfke ve kızgınlıkla beslemek yerine onlara sevgiyle yöneldiğinde onları zayıflatırsınız. Bakın. Önemli bir matematik ve mekanizma. Çünkü negatifi zayıflar, pozitifi yükselince zaten negatifi zayıfladığı için o güçsüz kalır. O alanda. Onun için baktınız ki bir kişiyi hoşunuza gitmeyen davranışlar yapıyor. Çok negatif, çok hani böyle halk arasında şeytani gibi görünen bir şey yapıyor. Onlara sevginizi verin. Dua edin. Olumlu enerjilerle besleyin. girecektir olması. Matematik böyle çalışıyor. Ama sen öfkelendin, kızdın, adam zaten negatifti, daha da güçlü negatif olur. Ama kızdırıyor bana çok. Bakın. Şimdi özellikle hani böyle Trump'ta falan gördünüz. Işte. Yani halk gitti yeni Trump oy verdi. Aslında bakma yani seçimlerde hani kim kazandı Amerika'da belli değil. O kadar insanı kızdırıyordu ama yine de bir bakıyorduk ki hani en kızılana gidiyor kişiler. Neden? Neden? Negatif negatifle beslenir. Negatife ve pozitif verdiğin zaman negatif aşağı iner. Sistem dünyanın her yerine böyle. Kendinize de bu şekilde. Herhangi ki değiştirmek istediğiniz bir huyunuz, bir alışkanlığınız var. Kendinizi suçlayarak, kendinize kızarak daha fazla negatifinizi arttırırsınız. Burası şuur altının çok önemli bir, böyle size attığı bir kazıktır. Herhangi bir konuda kendini suçlayan varsa kendine kızan varsa ilerlemek istemediği için gelişmek ve büyümek istemediği için suçlayıp kendini eziyordur. Onun içinde ezik olan ruh yükselemez arkadaşlar. Kim hangi konuda kendini suçluyorsa hangi konuda kendini günahkar suçlu hissediyorsa bilsin ki orada şeytana hizmet ediyor. Ya olur mu işte bunu görmeden nasıl yapacağız? Bu, sizin kendinize kurduğunuz bir tuzaktı. Onun için suçlamalarınızı bırakın. Kendini suçlamayı bırakan dışarıda kimseyi suçlamıyor. Bu da başka bir matematik. Çünkü bir bakıyor ki zaten dışarıda gördüğü bir şey, birinin bir davranışı da kendinden kaynaklanıyor. Ya olur mu? Geldi işte bana böyle yaptı, ayağıma çelme taktı, karpuz kabuğu koydu. Hayır. Senin ihtiyacın yoksa hiç kimse senin ayağın altına karpuz kabuğu koyamıyor. Ben şimdi bir ara tabi e, babam o zaman ticaretle uğraşıyor. Ben de mümkün oldukça ticaretten kaçıyorum. 28 yaşına kadar böyle hani ticaretin tesisine dokunmayıp işte o zamanlar terapiler, manevi, ruhsal işler falan lay lay, bana göre laylaylamaya. Yani ne geri var böyle şeylere gireceğim diyor. Tabi mecburen bir ara girmeye kalktığımda şunları gördüm. ...kendini bir insan ne kadar dolandırıyorsa, ne kadar oyalanıyorsa o kadar dolandırıcılarla buluşuyor. Ya olur mu adam geldi bunları yaptı. Hayır. O günkü Ünal kendini o oyalayıp gerçekten yoluna gitmediği için onları çekiyordu. Gelin bana ne yaptığımı, kendime ne yaptığımı gösterin diyordu. Onun için hiçbir şeyi dışarıdan bilmeden... Her şeyin kaynağını eğer bir insan kendisi olarak görüyorsa o zaman işimiz kendimizle Biz kendimizi ne kadar iyileştirebiliyorsak hayatımızı o kadar iyileştirebiliyoruz. Hayır benim çocuğum iyileşsin. Tamam da çocuğun sana ne anlatıyor değil mi? Biraz önce anlatıyoruz. O çocuk sana ne anlatıyor? O çocuğun sana mesajı ne? Bu hayat aynası içerisinde eğer biz, Dışarısı zannettiğimiz yerde kendimizi seyrediyorsak, gördüğümüz eşimiz, çocuklarımız, ailemiz, anne babamız, olaylarımız, şehrimiz, yaşadığımız olaylar, coğrafi, siyasi, ekonomik, bunların her bir tanesi matematiksel olarak bize, bizi anlatıyorsa, bunun matematiklerini, işte kaderin kodunu okuyan arkadaşlarımız güzel bir şekilde inşallah okuyorlar. Şimdi ben böyle birlikte anlatacağım. Zaten siz bunları okudunuz ama birebir böyle biraz sohbetler, muhabbetler yapmak istiyorum. Çünkü zaten şeyde bol bol konuşuyoruz. Youtube'larda, canlı yayınlarda konuşuyoruz. Burada böyle biraz canlı işler yapalım. Canlı sohbetler yapalım. Şimdi bizim mesela Şifacı'nın yoluna birkaç tane arkadaşlarımız var. Onları böyle bir davet edeyim. Gelin bakalım ne yapılıyor, ne ediliyor bu Ünal Güner adam bir şeyler yapıyor. Evet gelin, siz de gelin. Bu şifacının yolunda siz ne öğrendiniz? Ne yaptınız? Neredeydiniz? Nereye geldiniz? Şöyle Türkiye'nin dört bir tarafından, dünyanın dört bir tarafından şu anda 900'ün üzerinde şifacı dünyanın dört bir tarafında bir sürü insanları iyileştiriyorlar. Bedenlerini, ruhlarını önce ama kendini iyileştiriyorlar. Kendilerini iyileştirirken de başkalarını iyileştiriyorlar. Sen ne yaptın? Ne oldu? Gel bakalım. Tanıt kendinizi. Yasemin Yılmaz. Tokat'tan geldi. Şöyle. Evet. Ee, şöyle Yasemin de, biraz daha, daha yüksek sesle ses Şimdi bakın. Hı -hı. Biz Samsun'da yapıyoruz ama şimdi e, başka şehirlere gidemeyim diyedi Bir sürü şehirlerden de sağ olsun dostlarımız gelmiş. E, Tokat. Bulunduğum yere Kastamonu. en yakın mı? Kastamonu. <gülüyor> ne, neredeydi bakayım. Oradan falan da gelecek vardı. Geldiler mi onlar bilmiyorum. Ne olsa dedik geliyoruz. Gelmeyin. E, bir sürü şehirlerden de sağ olsun arkadaşlarımız gelmişler. Evet sendeyiz yüksek sesle konuşuyorlar biraz. Evet, Yasemin Yavuz, öğretmenim, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Tokat Turha'da yaşıyorum. İki senedir hocamla beraberiz. Şifacının yolu, yolu diriliğin yolu şeklinde. Kamplarda çok güzel şeyler yaşadık. Ee, yani kendimle ilgili tabii ki çok büyük bir dönüşüm yolculuğundayız. Özetle şunu söyleyeyim ben. Ee, aslında yaşamayı öğreniyorum. Çünkü Yasemin e, önceki hayatında çok aşırı derecede uç Aşırılıklara kaçarak ruhsal e, bir çabası, gayreti vardı ama hayata köklenmemişti. O yüzden sürekli bir dalgalanmalar söz konusuydu. Hocam yaşamayı öğretiyor. Yani nasıl güzel yaşanır, hayatın tadı nasıl alınır? Benim için en birinci noktada bu var. O yüzden çok seviyorum hocam sizi. Teşekkür çok, ediyorum çok, her şey için. Çok, çok sağ ol. <gülüyor> Gel bakalım <Serap. gülüyor> Evet. Şöyle söyleyeyim, e, biz ilk e, Adana'da mı tanışmıştık? Ne? Ama Adana'ya, Ad, hocam e, şurayı değineceğim ben e, o kadar emin değildim ki, e, önce kız kardeşimi gönderdim, ablamı gönderdim, dinleyin bana anlatın. E, çünkü <gülüyor> garanticilik, o kadar, nasıl, iyi bir ne söylüyor, ne anlatıyor, e, bir kabule geçebilmek için. Süper. Evet. <gülüyor> Sonra eşime evlilik yıl dönümü. Ama yine kendime e, bir şey yok. Eşime evlilik yıl dönümü hediyesi olarak gitti. Ben alamamanın öfkesi. Hani herkesi gönderiyorum ama ben de yok. Beni niye getirdiniz bilmem ne. Hatta bir kağıt vermişti. İlk ada kampına gittik. Bunu yaka, e, çocuğum var. Yakar mısınız hocam dedim. katılıyorsunuz hatırlıyorsunuz. Senin sorumluluğun dedim. Ya dedim bir kağıdı bile yakamıyor dedim. Nasıl bir şey hoca olur böyle hoca mı olur bilmem ne. İki, birkaç yıl o. <gülüyor> Meğersem aslında ben benim sorumluluğum yokmuş. Ya ben yokmuşum ki. Hani e, başkaları için yaşayan biri varmış. Eşi çocuğu bilmem ne. Dedim tamam oluyor bu iş. Sonra bir kan. aa. Yaşamıyormuşum ki, Ö yani ölmek için yola koyulmuşum ben de, korkuyla kötlenme durumu varmış Serap'ın. Dedi ki sen gel, korkmadan da yaşayabilirsin. Hani bu yumuşak yumuşak haliniz var ya, ee, gel dedi bir de korkmadan yaşa. Kabul dedi, ondan sonra başka bir hayat açıldı. Ferde açıldı sanki. Yani hocam ne diyeyim, ee, şükürler olsun. Çok iyi sipariş vermişim. Bak kocası da burada. Çok itiraz ediyordu. Müsait sen gel. Şöyle. Yani bana en çok kızanlardan tabii. Kocalar evde çok kızıyorlar. Çünkü hani video izliyor bilmem ne yapıyor. Şimdi sadece en son kampta böyle bayağı bir güzel gördüm. uyarım ee, var hani, diyene bir avuç tuzla gidiyorsun diye sahip hani, çıkmaya bana, Evet Bana şimdi çok kızıp. Hani böyle. Gel bakalım. Hoş geldin. Nedir durum? Hani şimdi bak. Ee, sende neler değişti şimdi karını seyrediyordun ondan önce iyi bir değişiklik bir dönüşüm var mı İyi güzel bir şeyler seyrediyor musun ya, Serap çok değişti zaten yani onu tarif edemiyorum da ee, yani ben de son 3-4 gündür e, çok güzel bir şeyler diyeyim ama yani içimde de çok kötü şeyler de yaşıyorum yani ama bunun için <gülüyor> savaş vermek hoşuma gidiyor yani e, mutluyum şöyle tesadüfen e, kampımıza geldi çünkü o da Fesadüf oldum, evet. Onun için hayatına birazcık dokundu. Hani evet. tabii şöyle, herhalde eleştin, ne diye geldin kampa? Yani bu hoca ne anlatıyor, ne konuşuyor bu hoca? Bir gidelim bakalım, bir dinleyelim. Bu kadar anlatıyorlar, söylüyorlar. Neymiş diye geldim, ama işte öyle değilmiş. Her şeyin... <gülüyor> nedeni var zaten yani onu da biliyorum ama kendi içimde hani... Diyorum ki, hoca aynı şeyleri anlatıp anlatıp duruyor. Yani bunu ne dinleyip dinleyip, ne anlıyorlar? Şimdi üç... 5 gün inceceğim hocam. Iğdır'da 5 gün inceceğim. 3 gün inceceğim. Oradaydık. 3 gün sonra Samsun'dayız. Hocam biz ayrılmayalım. Siz nereye gidiyorsunuz? Bize gidelim. aynı gitmeye gerek yok yani tek arabayla. Yola devam edelim. Oraya gidiyoruz. <gülüyor> Hep beraber ordayız. Yani Durun böyle hocam. Ama, İnşallah bize olacak. Ama çok güzel. Hocam, çok, güzel. Yani, çok sağ olun. E, Gelmeyin de demiyor. Yok ben bu Yalnız... sefer ben dedim gidelim. Hocam Samsun'dayız. <gülüyor> Hadi binin arabaya. Bak kaçanlar ne oluyor ya? ona göre. <gülüyor> Ama hayat güzel yaşamak. Yani bir şeylerin farkına varmak için. Ya benim bu üç günde hissettiklerim. Ya çok da fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Bu kalabalık yapmayın. Yok, hani arkadaşlar da... çok yani içindeler. Ama benim yaşadıklarımı ben anlatamıyorum yani. Ne desem boş. Yani ben gece yatarken düşünüyorum diyorum ya ben nereye gittim? Ne yaptılar bana? Haberim olmadan bir şey mi ejekte ettiler? Ne oluyor bana? Sonra diyorum yani demek ki bu böyleymiş. Yani ben bunu aramışım aslında. Demek 3 gün önce nasipmiş. Eşim 2 senedir sizinle beraber ama ben 3 gün önce nasip, yani o zamanı oymuş herhalde. Yoksa önceden zorlamayı da olmayacaktı. Daha fazla da vaktinizi almayın. Çok Esa, biliyorum. Çok şükür, çok <gülüyor> şükür. Sizi buyur. Yani şöyle, e, en karşılar böyle oluyor ona göre. Fazla <gülüyor> karşı olmayın gence. Ona göre. <gülüyor> evet, gel. Sizi... Bakın, peki, tamam. De evet, de gel, gel. De... Salih Tapan. İstanbul'da yaşıyorum. Memleketim e, Samsun. 19 Mayıs. E, İstanbul'da müteahhit işleri yapıyorum. E, yap sat işte bir kafeye bularsın. E, ben bu e, dönemde şunu fark ettim. Şu andaki yaşadığım şeylerin e, mesela bu kafe kafemiz var İstanbul'da, e, Maltepe sahiline. Biz önceden artık eş dost'ta gittiğimiz yerlerde, bu dönemde işte ya yemek işi yapacaksın ya kadın giyimizle iş yapacaksın derdik. Hat kendimi çalışmalardan sonra e, 50 kişinin çalıştığı bir kafede buldum. Gerçekten çok stresli, çok şey, meşakkatli iş. Ama dediğim gibi e, şu an bu eğitimleri aldıktan sonra ifadelerimi değişti, ifadelerimi, dü ifadelerimi düz düzeltiyorum. İnşallah e, birçok şey benim hayatımda taşlar yerinde oynadı. E, hem içsel olarak hem de dışta, e, ticaretini şurada, burada. Taşlarını yerine oturtmaya çalışıyorum. Hocamla bu Efendim. farkındalığı mı oluştu? Ee, i̇nşallah hocamla beraber terslerine oturacağız. Gerçekten çok... Ee, Şifacının yolunda ne yapıyorsun? Mayıs grubundayım hocamla. <gülüyor> Şu an eğitim... Ee, ders atıyoruz. <gülüyor> eğitim alıyoruz. <gülüyor> çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. Sağ ol. Gel, tanıt kendini. Merhaba. Ee, ben de Salih. Salih'in peşinden. Salih, Salih hocam. Salih, <gülüyor> Salih'a. Salih, Salih. Evet. evet. E, buradayım. Ben atasındayım. Çok yakınım. Şifacının Mayıs grubundayım ben de. Ayrıca rüyalar eğitimindeyim. E, farkındalık. Rüyalardan hiç uyanış yaşayabilir mi? E, rüyalarım hocam, şey e, kapalı bu şu an, Yani başladıktan evet. sonra kapananlardanım. Adım adım, at, adım, evet. adım gidenler. Hazırlananlardanım. E, ama güzel yani o e, şeyi fark ediyorum yani. Hayatımı şifalarken neler yaşıyorsun? Neler değişiyor? Neler e, dönüş? Ben e, merkezimde olmadığımı anladım bu çalışmaları. Başladıktan sonra yani Saliha hep e, başkalarıyla ilgilenen, işte başkalarına veren ama kendini hep e, öteleyen, iteleyen, e, önce veren yani, verince mutlu olan, verince iyilik sahibi olduğunu zanneden. İşte e, ses çıkarmayayım, işte e, onun kalbini kırmayayım, işte o annemle onu üzmeyeyim, o ertimdir ona onu demeyeyim diye diye Saliha kendini bastırmış bastırmış, özünü ve merkezini... E, işte, Tamamen çıkmıştı. Şimdi artık Saliha merkezinde. Saliha yüzünü görebiliyor. E, farkındalıklarını görebiliyor. E, çok güzel hocam. Yani Başşallah. daha da ilerleyeceğiz inşallah. Saliha'nın gözleri ışıldamaya başlamış. <gülüyor> evet. Başlamış. Çok, evet, şükür. çok, çok şey teşekkür ederim hocam. Evet şey. var mı başka bizden e, şifacının yoluna katılan kim var? Bizim demek ki bu kadar. Hocam çok biz kuyucularım. Nasıl? Biz o kuyucu cileriz. kısmı. Cileriz. Peki. Ee, bizim YouTube videolarımızı izleyen okuyucularımızdan e, herhangi bir talebi, bir dönüşüm talep olan var mı? Ben dönüştüm hocam. Dönüştü. Çok şükür. Var mı? Ne dönüştüm güzel. Bu Maşallah. Dönüşü gel, dönüşü gel anlat bize. Hadi gel. Yereyim. Maşallah. Samsun'a var. Dolu dolu. Doluyuz, doluyuz. Evet. <gülüyor> İçimizde doluydu. Boşaklı gel Evet. Evet. Neler ben, oldu? Evet. Kanıt size kendini gel. bükü. Eee yaklaşık 12 yıldır iş hayatım vardı. Ben de sizin gibi sonra hayatınızı okuyunca tosladım yani. Kendi kendimi dolandırıyormuşum. Iflas ettim hocam. <gülüyor> eee büyük bir iflas yaşadım üç sene önce. Yani böyle artık elimi başımın arasına aldım. Dedim ki ne olacak? <gülüyor> Ve teva gece'nin bir vakti kendinden kendine yolculuk diye bir videonuzu izledim. Kendine kendiliğinden giden yol. Heh, o olabilir. Yani mi? odur. Evet. Ondan sonra o video ile benim işte bana bir kapı oldu. O kapıdan sonra her gün 10 saat anlayana kadar sizin her gün videonuzu izledim. Yani bu yaklaşık iki sene sürdü. İki sene boyunca hocamın videolarını izleyiz diye kitabını okuyor okuyor. Nerede, ne yaptın? Derken eee biraz önce Salih Hanım'ın dediği o özünle buluşma olayını ben de yaşadım. Çok şükür. Maşallah. Yani eee gerçekten bu tarz şeyler sizi alıyor bir yerden bir yere getiriyor ama kendiniz için emek vermeniz lazım, çabalamanız lazım, arayışınızın olması lazım. Yani benim hayatımın değişmesinde en büyük etken temelleri siz attınız hocam. Videolarınız attı sonra kitap üstüne oldu Böyle. Çok şükür. çok şükür. Yani bundan daha iyi nasıl olur? Daha iyisi olacak. Daha çok iyileri olacak. Ileri var. Ee, şimdi tabii arkadaşlarımız çok özetlediler. Şimdi mesela e, Serap Hanım gel. Şimdi böyle hani onlar ayıp olmasın diye evet. gidiyorlar. Şimdi şimdi mesela diriliğin yolunda neler yaşadınız? Ay hocam o ayrı bir bir. <gülüyor> neler yaşanıyor şimdi ne haller yaşıyorsun neler fark ediyorsunuz ne idraklar yaşıyorsunuz yani arkadaşlarımızı anlatın tanıtın ki onlar da e, şunu görmek önemli bir şey talep ediyorsan olacak arkadaş and olsun ki insan ne talep ediyorsa kıyamete kadar ona verilecek talep etmeyen sizsiniz siz istediniz de size ne verilmedi ben biraz önce sordum kimse bir şey talep etmiyorsa <gülüyor> şey istiyorsun, şey istiyorsun. Ben bilmem. Biraz önceki olaya olaydan bakalım. Ulanmış. Şimdi mesela farkındalıkların, idrakların mesela nasıl böyle bir çiçek gibi açıldı, içeriden içeriye mesela görülerin arttı, olaylar içerisinde neler yaşadın, bize nasıl mesela bunları? Arkadaşlarınız anlatırsın. Bir kere inanç Sen ee, inanç değişti. Yani Allah'ın beni sevdiğini sanki bir Allah vardı o Allah başkalarının herkesi herkese her şeyi verebilir ama seraba yok bir kenarda kalsın şimdi kabul e yani ben onun kulu olduğunu kabul edebiliyorum şükürler olsun beni sevdiğini ki yani bin kez söylemiştir değil mi hocam Allah hepinizi seviyor güvendesiniz güvendesiniz o bir şu an var yani onu yakalamamıza diriliğin yolu çünkü hafta hafta ödev ödev gitti ee, o ödevi yapmadığın takdirde de sonrasını başka bir yollar buldu hayatta gö görme şansın oluyor aa diyorsun yani hani böyle miymiş böyle mi bakmam lazımmış ki e, en benim talebim imandı e, imanım yokmuşu kabul ettim önce ben bir işte var olan inanç, imanlar var, diyoruz ya, ismi öğrendiğimiz bir iman şekli var, o iman içerisinde Allah yokmuş. Evet, i̇nançtan o, imana geçtim Geçiyorum inşallah, ee, sevildiğimi hissediyorum, sevmenin çok güzel olduğunu, bir iyilik yaptığım zaman aslında kendime yaptığımı, hani ben, kibir, kibir varmış, yaşamımda kibir varmış, diyordum ki ben ''İyi kalpliyim, hayır efendim, senin şeytan da tarafın da varmış, o da senden, o da benden.'' Ee, bu da işte şeye geçiyor, kendini kabul etmek, olduğun gibi sevebilmek, böyleysen böyleyim, böyle güzelim, beni bu şekilde görmek istemiş, böyle e yaratmış. Bu kabule geçmek çok güzel ve e bir de şöyle, ayna durumunu anlayabildim. Hep diyorlar hani bir ayna var, sen karşıda gördüğü olsun. Aynaya da güzeli görmek isteyince bu sefer kötüye göremiyorsun. Ha güzel. Kötü gör, görünmüyor. Çünkü biliyorsun ki orada gördüğün kendin. Torpil mi geçiyor artık kişi kendine bilmiyorum ama zaman sonra sonra o riya olayı bile öze dönüşüyor. Hani aynada güzel göreyim dedikçe, "Aa güzel aslında." Yok yani rol yapma da bitiyor. Tamam diyorsun. Ben e, güzeli görebilirim. Güzel de olabilirim. Söylenecek çok şey vardı aslında burada e, duygusunu ifade etmek de kolay bir şey değil. Bir taraftan da her birimiz hani kendimizi böyle melek zannederken her iki tarafının da kendimizde olduğunu fark ediyoruz. Hep başkaları kötü, sen iyisin. Öyle değil. Her şeyin kaynağı sensin. Bu tabii bunu kabul etmek öyle çok kolay değil. Olur mu yani eğer bir ilişki varsa. Karşıdaki kocam kötü. Karım kötü. Çocuğum böyle. Annem böyle. Şey, hayat aynasını gördüğün andan itibaren bu yok. Bana ben ne anlatıyorum? Bakın. Bu bir devrim. Bu bir harf devrimi. Bir kader devrimi. Bunu idrak ettiğiniz an artık bildiğiniz hayat yok. Artık okuyorsun çünkü aynadan kendini. Karşında zannettiğin her şeyin ...sendeki yansımalarıyla buluşuyorsun. Bunun adı nefsini bilmek, bunun adı Rabbini bilmek. Çünkü hayat aynısını okumak demek. Güzel rüyalar var mı? Şunu söyle. E, dün akşam konuşuyorduk. 20 gün boyunca içinde böyle kendimi parçaladığım bir olay. Yani e, bir nevi şeytani tarafa geçip bundan 5 yıl öncesini kendimi arıyordum yani çıldırıyordum herkesle kavga etme durumu söz konusuydu e, kamp günü son gün dediniz ki tekameline saygı dur öyle bir ciddiyetle söylediniz ki sallandım dedim ben eşimi kaybetme korkusu hani bir, o bir duyguya sallandım dedim bana yüzü gülerken bir anda dedi ki tekameline saygı duy yani o onun sen kendine dön sallanmak niye diye sorguladı 25 dakika içerisinde ben bir baktım aslında o 15 gün deliler gibi ama yangınını anlatamam 20 25 dakikada geri gelebildim ha dedim e, bunun işte şeyi yok tarifi yok hayatım e, güzelleşti yani buna bakıyorum çünkü 15 günüm heba olacakmış benim o duyguyla yoğrula yoğrula acıyla bir de arabesk Ruhumda varmış yani dinlediğim müzikler de öyleymiş vaktiyle. Ben hemen acının en kötüsüne gitmeye meyilliyim. Sonra kulağımdan tuttu. Tutturdu. Yapan o. Talep sadece kullanırsınız bakın. Rehberlerinizi sadece kullanırsınız. Talep ederse olur. Kimse kimseyi dönüştüremez, iyileştiremez kişinin talebi yoksa. Onun için merkez sizsiniz. Güzel. Paylaşmak senin bir rüya var mı? Ya da bir dönüşüm rüyası var mı? Hocam her an rüyaya döndü. Dönüşüme döndü. <gülüyor> tamam, bu da yeterli. Ama anlatmak isterseniz. Ben yeni bir saat konuşacağım. Tamam sözümüz var. Paylaşmak istediğin bir şey varsa paylaşabilirsin arkadaşlar. Hocam şükür artıyor. Yani ona da şükrediyorsun. Buna da şükrediyorsun. E, mezun değişiyor. Başka yerden hani acıların kadını Bergen'den <gülüyor> Prenseslere dönüyorsun. Ben öyle sevmiyorum yani. Çok şükür. Çok Gönlüne sağlık, sağlık. Şimdi bir de tabii yakın e, biz buraya Ilgans kampından geldik. Şimdi bir de kampla ilgili bir arkadaşlarımdan bir şey dinleyin bakalım. Ne oldular? Ne yaşadılar? Biz hani kampta hadi gireyim dedik. Sonradan ne olduğunu bilmiyorum. Bu taraftan gelin. Biz Şöyle. Hocam, de, hocam. Yapacağız. yapacağız. Hocam. Ilgans kampını çok isteyip gelemedi Nasıl tanışacağım diyeyim iki gün sonra Samsun'dan. Evet. Nasıl ya? Talep etmişsiniz. Emin olun. Yani şöyle Ilgaz kampından çıktım İstanbul'a gideceğim. Şöyle bir şey yaptım acaba dedim hava durumu falan nasıl orada? Teyzemin oğlu var o da burada sağ olsun. Evet. Tekin. Ee, dedim nasıl hava? Bana fotoğrafını çekti yolladı. Tamam dedim. Hava da iyi. Ya biraz bir gün yağış varmış. Ertesi gün işte bugün için yokmuş. Dedim, gidiyoruz. İki arkadaşım tam buradaydı Uygaz'da. Samsun'a geliyorsunuz. Uygaz Samsun uzak değil dedim. Onlar gelemediler. Yoksa evdikten buna geri döndü. Ben geldim. Şimdi Serpil de Samsun'dan geldi. Ee, önce Ankara'ya, Ankara, Ankara buluşmamız Önce Ankara'da gelmem. buluşmamız vardı. bakın Serpil Hanım Ankara buluşmamıza geldi. Samsun'a gelmem diye. Benim de Samsun'un o zaman yok tabi hem kampta hem Ankara'da hem burada buluştuk. Evet, çok Şimdi e, son kampta ne haller yaşadın, ne oldu, ne fark ettin arkadaşlara böyle tesisine, enerjisine nasıl istersen. Talepte bulunmak istiyorum. Az önce beni evet. görmemiştiniz. Ben böyle e, aslında 30 yıllık öğretmenim ama böyle çıkınca e, topluluk içinde. Ya Ünal hocamdan mıdır? Bilemiyorum. Artık çok heyecanlanıyorum. Böyle, buradayız, buradayız, böyle tamam. heyecanımı yenemiyorum. O güzel, Özelim, o heyecan aktar. Rahat, e, buradayız. O heyecanımı yenmek istiyorum Yenmek öncelikle. yok, hayır. O heyecanı tam tersine aktar. Tamam o zaman. O heyecanımı coş, aktarıyorum. Onu heyecan aktarıyorum. değil, coşkuyu aktar. Ee, ben de coşuyorum. Ben diyorum bak daha rahat rahat alalım. O coşkunuz. Yaşadıklarımızın tatlının, lezzetlerini istiyoruz ki eee yansımalarımıza, talep eden da bulursun. Onlar da bu tadı alsın. Yani Kimisi işte kendinden, hayattan bir sürü şikayetler ediyor. Oysa öyle değil. Sofra kurulu. Gelin buyurun diyorsun. Bak bir, o kadar güzel yiyecekler var ki burada işte bir sürü arkadaşlarımızı dinleyeceksiniz. Sen de yiyebilirsin. Hayır yemek yok. Ya burada Allah'ın sofrası duruyor. Ne dilersen, ne talep edersen burada var. Ben görmüyorum. İşte gel bak görenler anlatsın. Ne görüyoruz Anlat, anlatalım hep beraber. Yani. Gerçekten bendeki dönüşümler çok güzeldi. Zaten telebimdi hani kampta buluşmak, Yunan Hocamla sohbetler etmek. Bendeki dönüşümler gerçekten muhteşemdi. Kendimi buldum diyelim. Kendi değerimi gördüm. Kendimi görmeyi başardım. Geçmişimde mesela birçok şey almıştım. Hani Geçmişi zinatını temizleme falan filan şeyler almıştım. Ama dönüşüm bir türlü gerçekleşmiyordu. Ama Yunan hocamla pandemiyle beraber tanıştım. Çok şükür. Ve onun e, çalışmalarını takip etmeye başladım. Bendeki dönüşümler muhteşem oldu. Gerçekten özüme. Artık Serpil kendini görüyor. Kendini seviyor. kendine ve çevresiyle barışık bir insan oldu. Ne olmak için geldiğimi sormuştum mesela. Ne olmak için? Yani niçin buradasın? Sorusunu çok merak ediyordum. Ee, o soruların cevabını almış oldum. Yine kendi geleceğimle ilgili planlar yapmakta mesela eminlik e, bulunmuyordu içimde. Eminlik, emin olamıyordum. Yani yapacağım şeylerin e, çok güzel. E, 30 yıllık öğretmenliğimde çok güzel öğrenciler yetiştirdim. Çok güzel yerlere geldiler. Ben Tülay Başaran Anadolu Lisesi'nde 20 yıl çalıştım. E, fakat kendimi göremiyordum? Hani kendi değerimi, bu kadar güzellikler yetiştirdiğimi farkına varamıyordum. Bu güzelliklerin farkına varmayı. E, farkına vardım. Ee, dönüşümler çok çok güzel oldu. Rüyalarım açıldı. Rüyalarım renklendi. Mesela sizi en son ulamda kamptan sonra sizi gördüm. Hayırlı olsun. Bana dediniz ki Be, bir şey oldu. Ellerimde güç kaldı. Merak ediyorum size ne oldu? Ellerinizde güç nasıl oldu? Çok meraklı merak ediyorum diyorum. Ellerinizdeki gücü gösterin bana mesela. Bir gücünüzün olduğunu söylediniz. Ben de meraklı ellerinize bakıyorum. O gücü görmeye çalışıyorum. Çok güzel ve etkileyici tabii. Evet. Kampta neler seyretti, neler oldu? Bize Kamp, birkaç cümleyle anlat. E, Arkadaşlarımız tatsınlar böyle. Kan başlığını söyleyeyim. Talebim tam bir buluşmaydı. Yani yürekten bir buluşma talep etmiştim. E, şefkat meditasyonundaydı sanıyorum. Kalbim, kalbim çok ağrıdı, çok ağrıdı. Çok ağladım. E, böyle sanki kalbim yerinden fırlayacak gibiydi, çıkacak gibiydi. Böyle elimle tutmak durumunda kaldım. Sonra kalbimi çıkardılar, yıkadılar. Ve ben bir astral seyahate çıktım, muhteşemdi, geri dönemeyeceğim zannettim. Bir Anka'ya dönüştüm, çok şükür dedim, hocamız orada bir şey olursa bana yardım eder dedim, geriye döndürür beni. Çok çok heyecan vericiydi. Ee, ama daha demek ki sadece Anka oldum, meğersem kanatları olan, melekler olanlar da varmış, benden daha öten olanlar da varmış. Ben kendimi şiir ötesi, kafta ötesi, hatta kendimden öte buluyorum şu anda. Çok güzeldi çalışmalar, sabah sporları, meditasyonlar, eğitimler, birbirinden güzel dönüşümler vardı. Doğum oldum sende. Evet. Ah doğum çok güzeldi. <gülüyor> çok güzeldi. Ben bir gruptaydım. Ben aslında beşinci çocuk olarak dünyaya geldim. Orada da beşinci doğum olayım istedim. Orada aslında beş tane kız olmuş benden önce ve ben erkek olarak ekleniyormuşum Kız olunca istenmeyen bir çocuk olmuşum. Ve gruptaki arkadaşlar da aşağı yukarı öyleydi. O enerjileri toplamıştık. Ve orada doğumda gördüm ki e, ebelerim yani etrafındaki annem babam olarak gördüm ben onları. Hepsi beni çok seviyordu. Çok istiyordu. Doğumum da muhteşem oldu canım, Çok çok güzeldi. Çok çok güzeldi. Ben çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Hepinize teşekkür Şifadır ediyorum. Olsun. Evet. Çok teşekkürler. Sağ olun. sağ olun. Her şey mümkün. Evet şimdi Samsun'dan talepler, Hı. var mı şifa talebi bir şey iyileştirmek? Gel. ilk kim yeri kaldırdıysa hemen buraya yani. <gülüyor> Hoş geldin. Gel. Hoş bulduk. İsmin ne? Ayşegül ben. Ayşegül. Evet. <gülüyor> ee, şöyle söyleyeceğim, ee, ben son zamanlarda kendimle uğraşmaya böyle daha fazla vakit ayırmaya başladım ve ee, şunu fark ettim güven eksikliği varmış yani ben yaratıcıya güvenmiyormuşum aslında bunu son zamanlarda sizin youtube videolarınızı e, daha sıklıkla seyretmeye başlayınca daha dikkatli dinlemeye başlayınca fark ettim ve e, sizin iman ve yaratıcı ile ilgili videolarınızda e, bunları e, fark ettim ee, Allah ne değili izledin mi? Allah ne, Allah değil. ne değildir izleyin çünkü Birçok kişi size Allah şudur diye anlatıyor da, acaba Allah ne değildir? Ya Benim bildiğim Allah değilmiş yani onun farkına vardım evet. ama yani değilmiş. Şimdi sırayla tek tek ya da işte seyrettiğimi tekrar dönerek, e, hatta işte notlar almam gereken yerlerde notlar alarak tekrar tekrar dinliyorum. E, ve ben dönüşmekte kendime sınır koyuyormuşum aslında, e, bırakamıyormuşum bir şeyleri bu bırakamamayı da birkaç gündür daha böyle çok fark ediyorum klaseleri durun size size evde e, <gülüyor> okumalar e... başlamış bak Ayşegül <gülüyor> şimdi ya bu... ne oldu nereden okudun onu da anlat arkadaşlarımıza ben evet. Ayşegül'le ilk defa tanışıyorum. Evet. hani bazen şey diyorlar hani e, şimdi böyle çalışmaya aldıklarım hani daha evvelden tanıştılar ettiler çünkü yurt dışını öyle yapıyorlar hani böyle şeyleri Ayarlıyorlar, adamların bütün bilgileri Aynen. geliyor, şunları geliyor, bunları geliyor. Sanki böyle danışıklı, dövüşü bilmem neler. Bize her şey canlı online. Evet, ben... Ayşe Gül'e <gülüyor> ilk defa bugün merabalaşıyoruz. Evet. Ee, i̇şte videolarınızı seyrettikçe ben böyle kendimle de uğraşıp bir şeyleri böyle artık çıkarmaya başladıkça çok minik minik oluyor ama böyle çok birden çok mükemmel bir yere gelinmiyor elbette. Evet. İşte güven eksikliğini bulunca yani bildiğim Allah'ım o e, zannettiğim Allah olmadığını böyle yavaş yavaş idrak etmeye başlayınca da daha çok yorulmadım biliyorum e, ve böyle kendimde hayatımda bırak bunu deyip de dur az daha dursun e, işte değiş telefon numaranı deyip de yok şimdi az bir değişmesin e, şu işi artık tamamen bitir deyip de yok tamam az daha bir dur sen burada dediğim zamanları böyle hatırlar oldum. Klozet belgeleri <gülüyor> sıkıldım. Ne oldu? <gülüyor> ee, şöyle bir şey ee, basmıyor. <gülüyor> Böyle kapağını kaldırıp içine basmam gerekiyor. Yani o kaldırmam gerekiyor onun. Ee, orada... Temizleme sistemi. Yani bıraktığını dışarıya atmayla ilgili su çalışmıyor. Evet. Şimdi bunu evet. yazdık. Evet. Yani e, burada bir şeyleri daha bulup çözmem e, gerekiyor. E, bu, bunlar bana kolaylıkla aksın, e, dönüşümüm e, kolaylıkla olsun, e, bırakmam kolaylıkla olsun, e, sevgi, bırakmak olsun. Istiyorsun. <gülüyor> şimdi şöyle, e, Ayşegül daha tam talebini yapmadı. E, yapam yapamıyorum. Ta evet, evet. Şimdi Ayşegül daha talepte tıkandı. Yani <gülüyor> suyu doldurup elle basmak zorunda hissediyor. Daha yani zorlama var. Evet. İçinde talebinin ne olduğunu görmemiş. Evet. Hala onun için gereklilikler var. Şimdi. Gereklilikler var ve uğraşmak var. Şimdi birçoğunu şöyle zannediyorsunuz. Uğraşmadan, yorulmadan, zorlanmadan bu iş olmaz. Bu bir ezber. Bak emek vereceğiz ayrı bir şey. Ama illa zorla mı olacak? Hayır. Kolaylık olsun diyor ama evet. orada dikkat ederseniz. <gülüyor> işin ucuna hep gereklilikler koydu şu ana kadar. O gereklili olmaya neden ihtiyacı var? Buradan bakalım. Ters köşe. Şimdi eğer hayatınıza sık sık gerekli, zorundayım gibi ifadeler kullanıyorsanız bir şeyi mecbur kaldığınızda mecburiyet olduğunuzu yapıyorsunuz. Yani gerekli olmazsa mecbur olmazsa Ayşegül yerinden kımıldamıyor. Mu? Evet, evet, şu an fark ettim ki evet Hı. yani e, o bırakmayı düşündüğüm iki alanda e, dursun. işte o zorunluluk gelince o zaman bırakırım dedim. Evet. Şu an fark ettim. Kıza bak. Şu an, <gülüyor> şu an fark <gülüyor> ettim. <edin. gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Erteleme. Neden Şimdi bakın. Erteleme tembellik. Evet. Değil mi? Şimdi Ayşegül'ün şu ana kadar bir gelecek planı yok. Ertelemezse nereye gidecek? Nereye gideceksin Ayşegül? Gidemeyeceğim. Ben. Yol yok. Yani Bakın, yol yok. İnsan kendine nasıl ters köşeler yapıyor değil mi? Halbuki evet, şimdi ancak diyor gerekli olup mecbur olursam giderim çünkü diyor kafamı kaldırıp geleceğe bakmıyor. Eğer gelecek planı yoksa babayla ilgili otoriteyle ilgili sorun çözülmemiştir. Bu tarafa atladık. Kaderin Kodu kitabını okuyorsunuz zaten bunu. Matematiklerini okuyorsunuz. Peki senin için evde otorite kim? Şu an sanki benmişim gibi geliyor. <gülüyor> Geçmişte kimdi? Geçmişte babamdı. Babam. Senin için baba ne demek Ayşegül? Benim için baba ne demek? Hı. ya hani e, şimdi babayla ilgili de ben kendi kendime şu anda soruyorum bak an, bırak bırak şu anda baba senin e, için ne demek karşıya boşluk gibi geldi şu an <gülüyor> şimdi gördünüz mü baba yok gelecek planı yok şimdi insanın gör, gördüğüm zannettiği şey ters köşesinde babayla helalleşmediği için bir gelecek planıyla helalleşemediği için ancak gerekli mecburiyet ve tembellik var hmm. anladık mı anladım çok teşekkür ediyorum <gülüyor> çok teşekkür ediyorum öyleyse ne yapıyoruz bizim mesela babayla helalleşme çalışmamız var evet. aldın mı e, anladım ama şu evet. an ona hemen niyetlendim Bakın. babanız iyi olur, kötü olur, bilmem hiç önemi değil. Babamla aslında helalleştiğim zannediyordum. Şu an e, çok hmm. güzel fark ettim. Çünkü neden? Hmm. Baba boş. Hmm. Peki. Şimdi bir ileriye götürelim. Neden şu ana kadar baba boş ve boşluk ve bu alanı görmedi acaba? İleri matematiğe dönüştürüyorum. Şimdi e, Ayşegül açtık. Neden böyle bir kader planı seçer? Madem ki e, böyle bir konuyu insan kendisi sipariş ediyorsa hmm. böyle bir kaderi niye seçersinizce? Siz mi? bana sor soracaksınız ama ben size soruyorum. Hmm. <gülüyor> ya O boşluğu kendisi doldurması için. <gülüyor> bir uğraşım olsun. Kendini kanıtlıyor yani. olabilir mi hocam? Kendini kanıtlıyor olabilir mi? Kendini kanıtlama isteği ya da. Şimdi bir kere İhtiyacı. bu sayede o yok ya, hı hı. ayakları üzerine durabilmek için güçleneceği bir kader seçti. Hiç bilmiyoruz, o şimdi anlatacak bize. Şimdi, o boş olan baba sana ne öğretti? Nasıl yaptı Ayşegül'ü? Evet, nasıl bir hayat olan, oldu? Evet, şöyle bir şey öğretti. Ee, tek başına ve e, nasıl daha yani güçlü. Güçlü olmalısın Bakın. ve e, bitir, ya, o işi yapmalısın, en mükemmelini yapmalısın, e, en iyisini yapmalısın takdir edilmesin. Şimdi yani zayıf, boş baba güçlü kız doğurdu. Öyleyse hayatınızda kötü ya da olumsuz zannettiğiniz şeyler dahi sizin seçiminiz ve sizin faydanıza. Bakın şu andaki şu andaki durumdan geçmiş yaratımlarını geçmiş kaderine bakıyoruz. Peki şimdi hep beraber soralım kendisini. Bugün kendine bir geçmiş kaderi yapıyor olsam, boş ve zayıf bir baba, bir otorite olduğunda güçlü bir ayşegül olacak. Güçlü, otoriter ve o güçten dolayı, doluluktan dolayı, seni zayıf bırakan bir baba olduğunda da sen güçsüz, zayıf ve babaya muhtaç bir Ayşegül olacaksın. Şimdi bu babayı mı seçersin yoksa babayı değiştirelim mi? Hı. Babayı değiştirsek zayıf, güçsüz ve oraya muhtaç olacaksın. Ha, pardon yanlış anladım. Bir şey demek istiyorum şimdi. Hı. Sen gördüklerine de tamamlı yani. Bize. Tamam, şimdi az önce bahsettiğiniz şey de çok eski bir Ayşe güldü. Yani e, ezikte, e, sonra kendini boşlukta hissetti, yani babayı boş gördü. Şimdi o bir şöyle, ötesine... Şimdi e, orada yani mesela hani burunu sürttüler mi, o eziklikle iyice aşağı mı bastırdılar, sıçrayıp güçlenebilmen için ne yaşadın mesela? E, nasıl bir şey? Şöyle, e, hani o önceki baba şöyleydi. Ezen duygusal olarak ezen gibi. Yani e, yapamayacağıma inandım. E, Ayşegül yapamaz. Herkes yapar e, ama Ayşegül beceremez. Yapamaz. Kullandı. E, önceki hali yok anlamadım. Şimdi şöyle. Evet sakin. <gülüyor> Şimdi şöyle. Bakın. Eğer şu ana kadar o boş baba dolu olsaydı Ayşegül bu kadar zayıf şey güç olamayacaktı. <gülüyor> zayıf olacak. Evet. Bugün güçlü olup ayakların üzerine durabilmek için kader planındaki baba boş olmalıydı. Bakın. Ay şimdi anladım. Anladık mı? Evet. Şimdi öyleyse aslında bir taraftan babaya teşekkür ediyoruz. Evet. Bir taraftan kendi seçimine teşekkür ediyor. Evet. Kalbinin onayladığını onaylıyor. İşte bu Allah'tan razı olmak, kalbinden razı olmak, Allah'ın da senden razı olması demek. Çok hızlı söyledim ama bunu yazacağım. Ha? <gülüyor> tamam. tamam. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ, sağ ol. <gülüyor>